Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Ekim 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yay burçları geçtiğimiz ay sonunda terazi burcunda bir yeni ay deneyimledik. Bu yeni ay özellikle hayalleriniz, umutlarınız, hedefleriniz, programlarınızla alakalı yenilikler getirdi hayatınıza. Belki yeni kalabalıklar, gruplar içerisinde bulunmaya başladınız. Umutlarınızı güncellediniz. Hayallerinizi güncellediniz. Şimdi ise gümbür gümbür bir aya giriş yapıyoruz. Tutulmalar döngüsünü Ekim ayı itibariyle başlatıyor olacağız. Ekim ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olarak videolara yorum, beğeni yaparak destek olan ve beni Instagram hesabımdan takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ve hemen... Ekim ayı yorumlarına başlamak istiyorum. 1 Ekim tarihinde Venüs Jüpiter karşıtlığımız var. Venüs 2 derece terazi burcundayken Jüpiter de 2 derece koç burcunda bulunuyor. 11. ev ve e, burada özellikle 5. ev aksı hareketli. Burada aşk hayatınızla alakalı, sizi mutlu eden gelişmelerle alakalı aslında güzel keyifli süreçler var ama hayalleriniz, hedefleriniz, önünüzde sizi bekleyen süreçte bu yaşamış olduğunuzu, mutluluğun arasındaki bağlantıyı kurmakta zorlanabilirsiniz. Yani şu an anda kalıp bu mutluluğu mu yaşayayım yoksa biraz bundan kendimi sıyırıp önümdeki sürece mi odaklanayım gibi bir ikilem hali yaratabilirim. Burada tavsiye edilen her ne yapıyorsanız, tercihinizi hangi yönden kullanıyorsanız dengede kalabilmek ve aynı zamanda abartılı tavır ve tutumlardan uzak kalabilmek önemli olacaktır. 3 Ekim tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Eylül ayı boyunca Merkür Retrosu bizleri biraz dağıttı. Özellikle bir içe dönüş süreci yaşamamıza sebebiyet verdi. Burada bu Merkür Retrosu ile beraber başlayan hedef dağınıklığı, odaklanamamak, plan program yapamama hali artık biraz daha düzene ve nizama girmeye başlayacak. Terazi Burcunda başlamıştı Merkür Retrosu ancak Başak Burcuna kadar gerilemişti. Ekim ayının ilk 10 gününde de Başak Burcunda tekrar düz seyrine başlıyor olacak Merkür ve burada kariyer planlamanız, geleceğinizle alakalı plan program yapmak, gerekli görüşmeleri yapmak ilgili kişilerle irtibata geçmek adına çalışacaktır. 9 Ekim tarihine geldiğimizde ise Plüto Retrosu da bitiyor. Artık yavaş yavaş Ekim ayı itibariyle retrolara veda ediyoruz. Eylül ayı gerçekten tam manasıyla retro ayıydı. Burada Plüto Retrosu'nun bitmesi tabii hemen Ekim ayında hissedebileceğimiz bir süreç değil. E, uzun vadede hissedilir e, bir gezegen. E, dolayısıyla e, burada plüto retrosunun bitmesiyle beraber e, şunu fark edebiliriz. Oğlak Burcu'nda bu retro hareketin tamamlanması, kendi değeriniz, öz değeriniz, sahip olduklarınız ve mali kaynaklarınızla alakalı e, bir süredir e, tam bir e, yol çizemiyorsanız, yani neyi değiştirmeliyim, neyi dönüştürmeliyim, hangi konudan feragat etmeliyim, hangi konuda inisiyatif kullanmalıyım gibi bu alanlarda Plüto'nun düz seyrine geçecek olması mali tablonuzu doğru bir şekilde oluşturmak adına faydalı olacaktır. Tabi Plüto'nun artık Oğlak Burcu'ndaki son süreçlerini yaşıyoruz. Uzun zamandır sizin ikinci evinizde bulunan Plüto. Artık 2023 itibariyle üçüncü evinize doğru Kova Burcu'na geçecek ve yeni bir döngüyü başlatacak. Burada özellikle bu son aylardan... Geçtiğimiz aylarda yaşamış olduğunuz dengeyi oluşturabilmeniz gerekiyor. Kazançlarınız, harcamalarınız, kendi değerleriniz, değer yargılarınız sahip olduklarınız, sizde var olanlar, sizden gidenler, bunlarla alakalı doğru tespitler yapıp doğru hamlelerle ilerleyebilmek önemli olacaktır. 9 Ekim tarihinde Koç burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 16 derece Koç burcunda meydana gelecek ve Şiron kavuşumuyla meydana gelen bir dolunay. Dolayısıyla biraz yaralı ama bir taraftan da iyileştirici bir dolunaydan bahsediyoruz. Sizin haritanızın 5. evinde etkili olacak bu dolunay sevgili yay burçları. Özellikle uzun zamandır belki hayattan tatılamıyorsunuz. Yani kendinizi mutlu etmek adına hiçbir şey yapamıyor olabilirsiniz. Eğlenemiyor olabilirsiniz. Aşkı hissedemiyor olabilirsiniz. Çocuklarınız varsa çocukların sorumlulukları üzerinize çok fazla baskı oluşturmuş olabilir. Şimdi ise bu dolunayla beraber kendinizi aslında nasıl mutlu edebilirsiniz, nasıl tatmin edebilirsiniz? Buna dair bazı kararlar alıyorsunuz. Belki yeni bir aşk hayatınıza giriyor. Belki toksik bir ilişkiniz var, bundan kurtuluyorsunuz. Belki biraz hayata esler vermeye başlayacaksınız ve kendiniz alanlar yaratmaya başlayacaksınız bu donlar enerjisiyle beraber. Bir şekilde... Ufak dokunuşlarla, ufak mutluluklarla kendinizi şifalandırmaya başlamanızı sağlayacak bir donlay sürecinden geçiyor olacağız sevgili yay burçlarım. 11 Ekim tarihinde e, Merkür terazi burcuna geçiyor. Retroya başladığı alandan tekrar düz geçiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz aylarda özellikle Ağustos ayı gündemleri karşımıza çıkabilir. E, burada kariyer gelirleri, gelirleri e, toplumsal imaj... Arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal gruplar, hedefler, hayaller, ideallerle alakalı gündemler daha fazla zihninizde yer ediniyor olacak. 12 Ekim günü ise oldukça ilginç bir gün. Enerjiler çok yoğun. Hem sert enerjilerin hem de destekleyici görünümlerin olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Mars-Neptun karesi, Merkür-Jüpiter karşıtlı. Bizleri biraz sarsacak. Bilhassa Mars-Neptun karesi. ...siz sevgili yay burçlarını daha çok etkileyecektir. Çünkü haritanızın köşe noktalarında etkili oluyor. 4. ev ve 7. ev aks özellikle evli olan ailesiyle alakalı sorunları olan yay burçları varsa... ...burada bir takım hayal kırıklıkları, yanılsamalar, kafa karışıklığı, bulanık bir hal yaşanma ihtimali söz konusu. Saklananlar varsa, gizlenenler varsa bunlar ortaya dökülebilir... Ama taraflar birbirini yanlış anlayabilir, doğrular saklanabilir, gerçekler tam olarak ortaya çıkamayabilir, algılarımız karışabilir, temkinli olmakta fayda olacaktır. Güneş satürn üçgeni de aslında bugün itibariyle bizi destekliyor. Burada çok doğru kararlar alabileceğiniz, bilhassa kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı doğru kişilerle doğru zamanda doğru iletişim Fırsatları yakalayabileceğiniz, belki sözleşmeler yapabileceğiniz, kontratlar yapabileceğiniz bir görünümü de beraberinde getiriyor. Aynı zamanda dostlar ve arkadaşlardan destek görmek, bu zamanda girişeceğiniz iş birliktelikleri bu zamanda başlayan dostlukların uzun vadeli olacağının sinyallerini de veriyor gökyüzü enerjileri. 14 ile 19 Ekim arasında da çok güzel, keyifli etkileşimler var. 14 Ekim tarihinde Venüs-Satürn üçgeni, akabinde Güneş-Mars üçgeni, onun akabinde Venüs-Mars üçgeni, özellikle burada kariyer gelirlerinizi artırmak, bulunduğunuz konumda daha iyi bir noktaya gelmek, hayallerinize bir adım daha yaklaştığınızı hissettiren süreçleri tetikleyecektir. Ancak 20 Ekim sularında Venüs'ün ve Güneş'in plüterle aynı zamanda karesi var. Yine benzer enerjiler ve açılar tetikleniyor. Burada demek ki evet güzel gelişmeler var, hayatınızda bir ilme kazanmaya başlıyorsunuz ama hemen e, çok sert ve keskin kararlarla birilerine res çekmek zorunda değilsiniz, sahip olduklarınızdan vazgeçmek zorunda değilsiniz, bütün kaynaklarınızı seferber etmek zorunda değilsiniz ve büyük harcamalar yapmak bunlara güvenerek sizi ciddi anlamda zorlayabilir sevgili ay burçlar. Her zaman şansımıza güvenmememiz gerekiyor, biraz daha makul ilerlemek önemli. 23 Ekim tarihinde ise çok önemli bir etkileşim, Satürn Retrosu da bitiyor. Satürn Retrosu bizleri ciddi anlamda zorladı arkadaşlar yaz aylarında. Çünkü Satürn, Karmanın gezegeni. Retrolar, karmik süreçler. Hal böyleyken iki kat karmik bir süreçle baş başa kaldık. Aslında ne için çabalıyoruz, ne kadar çabalıyoruz, samimiyetle mi hareket ediyoruzmuş gibi mi yapıyoruz? Bunların farkına varmış olmamız gerekiyor. Siz bu etkiyi üçüncü evinizde yaşadınız ve özellikle e, iletişim konularında yani e, hep yanlış anlaşılıyorum, e, anlaşılamıyorum gibi bir bahaneye sığınmaktansa acaba siz kendinizi yanlış anlatıyor olabilir misiniz? Belki bununla yüzleştiniz. E, çevrenizde kim dost, kim düşman, kiminle neyi ne kadar paylaşabiliyorsunuz, kim sizin yanınızda, kim size hep destek bunları keşfetmiş olabilirsiniz. Özellikle bazen düşünce yapımızdaki hastalıklı süreçleri de takip etmek ve gözlemlemek adına çalışmış olabilir. Şimdi ise rahatlıyoruz. Özellikle mental anlamda rahatladığınız bir süreç başlıyor. Kendinizi daha akışta ifade edebileceksiniz. Daha doğru bir şekilde aktarabileceksiniz. Belki doğru tanışmalar, görüşmeler, sözler, vaatler içerisinde bulunabileceksiniz. Bu yönden oldukça verimli olacaktır. Ancak e, tabi geçtiğimiz süreçte doğru gözlemleri yapabilmiş olmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde artık bu konuda çabak, çaba ise çamak, çaba çaba ve emekse emek bunları gösterebilmek önemli olacaktır. Çünkü satürn bizden her zaman e, bir amaç için ortaya koyduğumuz eforu e, görmek ister. Dolayısıyla e, mücadele etmeden kalıcı bir e, zafer kazanmakta pek mümkün olmayacaktır. 23 Ekim'de aynı zamanda Venüs ve Güneş de akrep burcuna geçiyor artık bir e, içe dönüş bir inziva sürecine başlayabilirsiniz Ekim sonu itibariyle akabinde de 25 Ekim tarihinde akrep burcunun bir derecesinde Venüs'yen yani bir tutulma yaşayacağız bir güneş tutulması ve Güney ay düğümü yönünde yaşayacağız bu tutulmayı. E, burada tabi 12 ev konularında büyük kadarsal bir başlangıç var Ruhsal bir uyanış, büyük bir farkındalık, Aa buldum gibi bir durum yaşatacaktır siz sevgili yay burçlarına. Biraz içinize dönmeniz, biraz kendinize dönmeniz, biraz dinlenmeniz çok iyi gelecektir. Çünkü sessizlikte, sakinlikte gerçekten çok güzel şeyler bulabilirsiniz. Sürekli koşturmanız gerekmiyor, sürekli çabalamanız gerekmiyor bu bağlamda. Zaten... Sizin görmeniz için bütün işaretler etrafınızda olacak. Sağlıkla alakalı gündemleriniz varsa bunları iyileştirmek ve şifalandırmak adına da bu güneş tutulması çalışıyor olacaktır sevgili yay burçları Evet 27 Ekim tarihine geldiğimizde ise retro Jüpiter balık burcuna geriliyor. Ve Mayıs ayında Koç burcuna geçerek 5. evimizi hareketlendiren Jüpiter tekrar Mayıs öncesine bahar aylarına şöyle bir göz atmamızı istiyor. Ailevi konularda özellikle o süreçlerde ne gibi fırsatlar karşınıza çıktı. Belki ev almayı düşünüyordunuz tam size uygun bir ev çıktı karşınıza. Belki aileye yeni bir üye katıldı, mutlu zamanlarınız vardı ama e, o sırada başka tempolardan dolayı odaklanamadınız. İşte bunları tekrar gözden geçirmek adına Jüpiter'in bu geçişi ikinci bir şans etkisi yaratıyor olacak sevgili yay burçlarım. Evet 27 Ekim'de aynı zamanda merkür Plüto karemiz var. Bu durum özellikle mali konularda agresif çıkışlar içinde olmamanız gerektiğini gösteriyor. Harcamalarınızı kontrol altına alın. Kendinize güvenin ancak güven konusunu çok fazla abartmayın derim. Yapacağınız yatırımlar, harcamalar sonrasında biraz probleme yol açabilir. Çünkü dürtüsel ve hızlı hareket etmek ve çok keskin virajlarda yol almak hali gökyüzünün sunduğu bir etki olarak karşımıza çıkıyor. 29 Ekim'e geldiğimizde ise de akrep Burcu'na geçiyor. İşte bu tam anlamıyla kendinizi dinleme sürecini başlatacak. Kasım ayı biraz daha kendinize yöneldiğiniz bir ay olabilir. Eğer imkanınız varsa ufak esler verin kendinize. Doğada vakit geçirmeye çalışın. Kendinizle baş başa kalmaya çalışın. Bu gerçekten büyük ilhamlar getirecektir hayatınıza. Ve ayın sonunda 30 Ekim tarihinde Mars Retrosu başlıyor. 25 derece İkizler Burcu'nda. Mars retro hareketine başlayacak. Şimdi biliyorsunuz 20 Ağustos'ta Mars 7. geçti ve Mart 2023'e kadar da orada kalacak. İkili ilişkiler alanı tam bir harp alanı gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda da oldukça heyecanlı. Burada belki yeni girişimler, ortaklıklar, evlilikler, ilişkilerde çatışmalar yaşadınız ve e, ufak çaplı e, aksiyonlar aldınız ama artık Mars Retrosu'nun başlamasıyla beraber yıl başına kadar bu alanlarda biraz durup geri çekilme zamanı yani ilişkide bir problem varsa neden bu problem var neyi göremiyoruz, neyi paylaşamıyoruz veya neden birileriyle birlikte ilerlemek ihtiyacı içerisindeyim bunlarla alakalı sorgulamalar yapmak adına çok verimli olacaktır ama yeni ortaklıklar evlilikler, imzalar, taahhütler adına Özellikle siz sevgili ay burçları için çok da süreçler değil esasında. Temkinli olmakta fayda olacaktır. Evet, Ekim ayı enerjileri bu şekildeydi. Umarım keyifli bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan, beni instagram üzerinden takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.